3 otogaz Mühendisten herkese merhabalar arkadaşlar. Ee, bugün sizlere Renault grubu olsun, Dacia grubu olsun e, bu araçlarla alakalı kullanıcılardan en çok gelen soruların başında olan ibre düşme probleminden bahsedeceğim. Bu araçlarda biliyorsunuz e, arabaya LPG montajı yaptıktan sonra araç sanki devamlı benzin tüketirmiş gibi bu araçlarda benzin ibresi düşüyordu. Fakat e, artık yaptığımız R-Genera sonucunda bu sorun ortadan kalktı. Megane 4 kullanıcılarının müjdeli haberi buradan vermek istiyorum öncelikle. Bu arabamızda artık ibri düşme sorunu yok. Bu aracımıza ortalama 2000 km kadar önce DPG montajını yaptık. Takipte olduğumuz bir araçtı. Ve şu an için tekrardan 2000 kontrolüne geldiği zaman araçta hiçbir şekilde ibre düşme problemi yok. Megane 4'lerde bu sorunu ortadan kaldırdık artık. Ee, Megane 4'ün haricinde yine Dacia grubu olsun. Arkamızdaki Dacia. Stepway modeli olsun. E, Dacia grubunda da herhangi bir ibre düşme sorunu yok. Ve yine Renault grubunda, Renault Clio Sembol araçlarda da ibre sorununu ortadan kaldırdık. Yine Arges'i devam eden araç olarak da yine Japon grubundan Toyota grubunun üstünde çalışmalarımız devam ediyor. E, en yakın zamanda Toyota grubunun da e, dediğim gibi ibresine düşme sorununu ortadan kaldıracağız. Üçel otogaz mühendisliği olarak e, devamlı... Bu araçlar üstünde arge çalışmalarımız, arge yazılımlarımız devam ediyor. Ee, yine detaylı başka bir ibreti düşen araçlar üstünde de çalışıyoruz, kontrollerimizi yapıyoruz. Ee, her geçen gün e, yazılım kontrolleri olsun, ekstra yazılım gelişimi vesaire olsun, üçün olarak bu işin üstüne düşüyoruz gerektiği kadar. Kafanızda herhangi bir soru işareti problem var ise yine ibre düşmeyle alakalı, ee, gerek YouTube videolarımızın altına yorum yazabilirsiniz, elimizden geldiğince cevaplamaya çalışıyoruz, ee, gerek buraya gelip bizlerine bizzat e, aklınıza takılan soruları cevaplayabiliriz. Bir başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.